Benim çekirdek ailemi düşündüğümüzde bir annem, bir babam bir de benden küçük bir kız kardeşim var. Fakat geniş ailemi düşündüğümüzde gerçekten epey geniş bir aileyiz. Benim e, üç tane amcam, dört tane halam, iki tane teyzem, bir tane dayım var. E, i̇ki dedem de e, vefat ettiler. Fakat ee, babaannem de, anneannem de çok şükür hayattalar. Ee, tabii bir de e, amcalarımın, halalarımın, dayılarımın, teyzelerimin çocukları var. Yani benim kuzenlerim var. Yani oldukça geniş bir aileyiz. Fakat e, bütün geniş ailemle çok sık görüştüğümü söyleyemem. E, genelde çekirdek ailemde birbirimize bağlı bir aileyiz. Ve ben... Genel olarak çekirdek ailemle büyüdüm. Annemle, babamla ve kardeşimle büyüdüm ve İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da çeşitli ilçelerde yaşadım. Kartal'da yaşadım, Tuzla'da yaşadım, Ataşehir'de yaşadım. Hep Anadolu yakasında yaşadım, hiç Avrupa yakasında yaşamadım. Fakat Avrupa yakasında da üniversiteye gittim. Ailemden öğrendiğim en önemli üç değer... Sorumluluk sahibi olmak, yardımsever olmak ve tutumlu olmak sanırım. Bunları da hani bir ders gibi değil, annemin de babamın da yaptığı şeyleri görerek aslında kendimde o değeri oluşturmuş oldum. Yani aslında annemle babam için iyi bir rol modeldi diyebilirim. Onların yaptığını yaparak aslında... Sorumluluk sahibi olmayı, yardımsever olmayı ve tutumlu olmayı e, öğrendim. Benim ailemi başka diğer aileden farklı kılan sanırım en önemli özellik e, benim annemin de babamın da e, Türkiye şartlarında oldukça otonom bireyler yetiştirmeleri. Genelde Türkiye'de aileler çocuklarının üstüne çok düşerler ya da e, çok... Bazen baskı yapabilirler. Oraya gitme, buraya gitme, koruma amaçlı aslında. İşte e, onu giyme, bunu giyme, şunu yeme. Yani her alanda aslında e, çocuklarının kararlarını e, çok hani, e, görmezden ge gelebiliyor bazen Türk aileleri. Fakat benim ailem, benim aldığım hiçbir karara karşı çıkmadı. Her zaman ne olursa olsun bu senin kararın, bu senin hayatın. Sen eğer bu kararı alıyorsan okey bizim için sorun değil. Zaten sonunda mutlu olursan senin mutluluğun olacak. Mutsuz olursan senin mutsuzluğun olacak. Ve bunları yaşayarak görmen gerekiyor. Bakış bakış açısıyla beni ve kardeşimi de yetiştirdiler. Ve bu yüzden aslında... Çok aileme bağımlı büyümedim ve bu sanırım çok iyi bir şey. Çünkü bu şekilde aslında çok erken yaştan kendi ayaklarımın üstünde durabildiğimi hissediyordum. Bence aile gerçekten çok önemli. Çünkü her zaman biliyorsunuz ki manevi ya da maddi ne zaman yardıma ihtiyacınız olsa Aileniz her zaman sizinle, her koşulda ne olursa olsun, ne yaşanmış olursa olsun size her zaman yardım edecek, e, akıl verecek gerektiğinde. O yüzden aile çok önemli. Aynı zamanda e, bir aileyle büyümek, bir aile ortamında büyümek insana psikolojik açıdan da çok büyük katkılar sağlıyor diye düşünüyorum. Ve tabii ki... Aileden kazanılan değerler herhangi bir okulda veya herhangi başka bir ortamda kazanılabilecek değerler değil bence. O yüzden ailenin önemi çok çok büyük bence.